Hepinize de tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arun bugün sizinle birlikte SCP 2.üstü üstte Play oynayacağız. Garip anomaliler oluyor. SCP'ler falan buradaydı demin. Herkes birbirine sıkıyor ve katliam var şu an. Oynuyordum ve dedim kayda başlıyor. Ne ne oluyor lan beni vurmayın. Ne yaptım lan ben? Aa geldi vuruyor beni ya. Kimsin oğlum sen? Manager bak seni bulacağım. Seni bulacağım. Evet garip bir vakıftayız yine. Ee, tamam. Yeşil yeşil. <gülüyor> Zombi olmuş herkes. Tamam ben zombiymişim o yüzden yeşilmiş her yer. E, göz SCP'lerimiz falan var Onları ben biraz kendime çekeyim Takılalım onlarla biraz Hey gençler Pırr. Ses yapıyorlar çok tatlı bunlar Çok seviyorum Pırr. Gel gel Gel şuraya getireyim sizi Gel gel Nereye götüreyim Lan niye beni vuruyorsunuz kim vuruyor beni Oğlum o siyahlı'yı bulacağım Bak bekleyin siz Siz bekleyin 0.96'nın sesi falan geliyor abi. Artık hani iyi... artık hani. Ben yine yeşil oldum bu arada. Doğduğumuz yerde yeşil oluyoruz. Neyse gideyim de insanları öldüreyim. Şuradan bir de tabanca tüfek bir şey alalım. 17 param var benim. Skara'ya aldım hadi bakalım. Lan lan! Yine vurdular beni yani. Göremedim kimin vurduğunu anlayamadım. Oha sıfır doksan altı burda yeni fark ediyorum ben buradayım ha aha aha tetikledik doksan altı burda mı hücrelere doksan altıyı getirmişler abi orada o kadar da korkunç değil neyse ben şöyle biraz kaçayım şuradan da birazdan çünkü beni öldürmeye gelecek o kapı mapi hiç dinlemeyecek her yeri kıracak çünkü ee, nasıl yapsak? Geliyor musun sen? Yine yeşil olduk. Ha çıldırıyor. Ha gelecek. Ha geliyor. Gelecek mi? Artık gelsin. Bir anda koşacak şimdi. Acayip korkacağım bak. Oğlum buradayım lan ben. Hiç buradayım ha. Kalk kalk buradayım. F falan yapıyor böyle. Aynen gel sen de. Bekliyorum. Buraya geleceksin. scp 008 inch infection'ı kapmışız bu arada. Enfeksiyon. Bekliyorum. Aha geliyor. <gülüyor> tu peki. Ha <gülüyor> peki. Ami'nden beri hızlı koştu çünkü. Şimdi ben onu bir daha tetikleyip her yere salacağım onu. Yine bana mı geliyorsun sen? Bana gelsen ne güzel olur biliyor musun? Orada biz infected'ız ya. Çok fena infected'ız yani. Vurun vurun sıkıntı yok. Böyle kaçayım da. Nerede lan o? Oğlum hücrelerde niye 96 var? Yani hangi zeki arkadaş yaptı bunu? Bana mı geliyor? Aa önündeki herkes öldürüyormuş. Oha. Oha çok iyi. Kendisi nerede acaba? Ya kendisini sildiler bir şeyler yaptı. Kardeşim, kardeşim recruitmişsin. Beni, aa ben yine infected oldum. Aha sen de infected oldun. Muha ha ha, ağla. Sen zaten infectedsin. Sen de infected olacaksın. Ağla. Aa olmadı. Bizim eleman yalnız hücrenin içinde biliyor musun? <gülüyor> Secure toladım. Ee, haydin. Daha önce oynamıştım vakti. Ee, yerleri biliyorum nereden gideceğini falan. Kamerası var ama çok kötü. İlginç bir iç kamerası var. Bu kim öldürsek mi bunu? Bence çok zevkli olurdu ama yok, öldürmeyelim. Harita falan yapmışlar. Koş. Bununta öceleri. Vector 2. Ha, mevzu var. Ben mevzuya gidiyorum şu an. Öcelerin orada. Bak bak bak. Ha, dur bu bizim enamanlar. Vuruyordu az daha. MG, MG mobil görev birliklerinin güçlerini vuruyordu. Hmm. Bu arada çok güzel e SCP serileri gelecek arkadaşlar. Çok yakında kanalda. Seni bekliyorum. Evet, ben şuradan gideyim. Burada bir sınıf D var ve help diye bağırıyor. Ne help'i? Al sana help. Al sana help. Al. Yardım gördün mü? Lan Oğlum hadi hadi. Aynen öldü galiba. Çok güzel. İnfected olmadık. Bugün, bugün de infected olmadık çok şükür. Infected var mı başka? Bak bak tepelerde geziyorlar bak. Oğlum. Tepeyi vururken arkadan gelecekler. Tırsıyorum. Tamam öldürdük onu da. Ya da ölmedi bir. geliyor. Tamam. Tamam kendimizi güvene aldık. Hücrede hücre içerisindeki garip yeşil şeyleri öldürsek aslında. Abi adam yeşil doğuyor. Gelme lan lan lan yeşil olduk. Çok güzel. Öh zombi herkes zombi oldu bu arada. Sen de zombi olacaksın. Gel buraya zombi oldu. Nasıl zombi yapıyoruz lan? Tamam herkes zombi oldu. Haydin gidiyoruz. Hadi kaçalım. Gelin gençler. Ben de seviye bir kart var şu an. Açtım. Hadi bakalım. zombi ben öldük ama. <gülüyor> ama öldük. Generation olursa güzel olur ama olmayacak galiba. Bak şimdi tam geçerken böyle infected yapacağım şu an herkese. Bak bak geliyor bak bak bak a gide tut tut peki on öldük ya <gülüyor> bugün de öldük bugün de öldük neyse tabanca tüfeğimi alayım gideyim ben vakti beğendim bu arada vakti güzel. Hmm. Oyun içerisinde para var ve bununla silah falan alabiliyoruz bazı kara borsacılardan. Güzel yapmışsın ondan. Abi bir SCP Vakfı Türkiye gibi değil yani. Oyuna girmek isterseniz bu arada bizim SCP Vakfımız tamamıyla Türkçe. Aşağıdaki linke basabilirsiniz ve 99 burada 999. Ne haber? Katılsın sen. Hop pek hareket yapıyor. Abi infected istemiyorum. Ben vakfımda infected istemiyorum. Bir güvenlik olarak. Sen infected mısın reis? Infected var mı başka? Neredesiniz? Bakın şurada gördüğünüz elemanlardan falan alabiliyoruz yani bir şeyler. Nükleer alabiliyoruz 2500. Bende yani 20 var öyle. Ne kadar yüksek olduğunu. Abi sınır bizde. Biz de buna sınır dedik ya çok güzel oldu. Tamam yeşil yeşil kalmadı ya. Aa sende tüfek var lan. Sende tüfek var bir dakika. Öyle ha dedim bir tüfekte ateş edemezsin sen. Güzel eski rengine döndü borda Sen ne yapıyorsun orada? Tabanca mı var lan sende? Öl seni lanet e, sınıfta. Tamam önden ben gideyim de çünkü karşımıza garip bir şey olursa müdahale etmek adına. Nereye gidiyoruz bu arada? <gülüyor> i̇nşallah biliyordur. Rastgele götürmüyordur. Aa şurada bir SP var lan girelim şuraya falan yapmıyordur inşallah. Raporunu yapıyor musun? CHR'a mı giriyoruz? Hadi CHR'a girelim. Burada ne yazıyor? Ha, SCP Foundation Terminal. Evet. Oturdun hemen. Teşekkür ederiz. Yani direkt oturduğun için. Bu neymiş? Ha bu burayı açıyor. <gülüyor> Mutsuz. Ben şurada bekleyeceğim böyle. Bilimsel takılsın orada. no Ne oluyor lan? Oğlum içeri girme. Güven, Güvendim mi bu? Okey mi yani? Bu arada dışarıda kalıyormuşuz ne kadar gidelim. Yani burada açmayı varmış. Ne oluyor oğlum? Oturttuğun ama başka bir yere mi gidiyorsun? Vurma lan. O5-2'sin bir de. Salak mısın? Rest yapıyoruz. Gelmiş o 5 sıkıyor. Açtım gel. No mu? <gülüyor> Kaçmaya çalışıyor. Kardeşim paşa paşa gireceksin buraya. Gel kardeşim Come in Şu an hiç yazılsın yok biliyor musun? İçeri gir Sana gir dedim Filmsel aşağı mı giriyoruz ya sende Gir içeri Aç kapıyı gir içeri Bekliyoruz hadi Açayım senin için kapıyı. Oğlum açılacak bir kapı yok mu? <gülüyor> Abo, ben yanlışlıkla içine girdim. Ben kapı açılacak da içine falan gireceğiz sanıyorum. Tamam. <gülüyor> güzelmiş, İyiymiş. Birazdan ölürüz bu arada. Yüzümüz kırmızı kırmızı oldu. Bir şeyler oluyor. Bu arada bu tamamıyla köfteden mi yapılıyordu? Kandan etten parçalardan mı yapılıyordu bu SCP? Çok böyle aslında baktığınızda korkunç bir SCP. Aa oturabiliyoruz. İyi elime tüfeğimi alayım. Böyle takılıyorum. Eee öyle işte. Ah öldük. <gülüyor> Zırhımız kaldı geriye. Etlerimiz oraya karıştı çünkü falan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, daha fazlasını isterseniz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yeni gelenler varsa abone olurlarsa sevinirim. Ee, daha fazla SCP videosu istiyorsanız kanalda bolca var ve gelecekte. Ee, merak etmeyin. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.